Teknoloji Okulundan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan ben Özgür Çetin bugün sizlerle Teknoloji Oku Yorum'un yeni bölümüyle karşınızdayız. bugün neler var manşetimizde çok çok çok, çok haberimiz var çok, acayip, evet. acayip bu hafta var. bayağı bir dolu oldu ve Hani bu haberlerin hepsi de hemen hemen böyle önemli haberler arkadaşlar. Bizim için olmasa bile geliştiriciler için önemli vesaire. Evet. Sen başla Özgür abi? İlk haberle başlayalım. Biliyorsunuz Apple e, uygulama marketinde App Store'da koyduğumuz zaman bir uygulamayı eğer ücretli satacaksınız ya da evet. içinde bir satış yapacaksınız. Yani Ki herkes bunu yapıyor. Yapıyor yani. zaten. Evet. Sizden bir komisyon alıyordu. Oran neydi? %30'da %70'di. Yani 100 liralık bir satış yaptığınızda oradan 30 lirasını Apple, Apple alıyordu. alıyordu. Şimdi artık 15 lirasını alacak arkadaşlar. Fakat bir önemli nokta var o da geliriniz yıllık 1 milyon, milyon doları geçmiyorsa ki <gülüyor> Türkiye'de geçmez herhalde geçmez. kaç kaç tane şeyi var Türkiye'de yani 1 milyon de? dolar zaten şu anda 7.7 falan herhalde evet. milyon Türk lirası falan yapıyor. Onu zaten orada Türkiye'de bana zaten da Türkiye'de durmayalıdır diye tamam. <gülüyor> çok Amerika'ya yerleşmiştir sırf evet. <gülüyor> o Aynen. Yani aslında güzel bir haber. şöyle. Uzun yıllardır aslında bundan şikayet ediyorlardı. Evet. Özellikle üstü çok şikayet ediyordu. Sebebi şu. Mesela belli üreticiler, geliştiriciler için istisnalar yapıyordu Apple'ın. Mesela Amazon %15 ile çalışıyordu Apple'la, Amazon bütün uygulamalarında. Ama mesela başka şeylerde de bize niye %15 evet. vermiyorsun diye isyan ediyordu. Epic Games son dönemde e, o pat Olayı patlatan Epic Games oldu zaten. Ama ona yaramadı bu şey çünkü. <gülüyor> evet. Onun 1 milyon dolardan yüksek olduğu için o oyuna... yine... %30 bandından. Kaldı ki zaten şey Fortnite'ı da mesela. kaldırdılar ama Fortnite'in geri mi? gelme evet. bir şeyleri var falan diyorlar şimdi. Öyle ya bir orada hani Epic Games var. biraz aslında uyanıklık yaptı. Farklı bir satış sistemine geçti. Evet, evet. Hani Apple içinde. üzerinden değil de kendi Kendisi içinde bir satış istedi. sistemine geçti. Apple dedi ki dur komşum ya ne <gülüyor> yapıyorsun sen? Sen <gülüyor> böyle yaparsan <gülüyor> herkes öyle yapar dedi. Şöyle <gülüyor> 3 kuruş bir şey alıyordu zaten. <gülüyor> Ama %30 çok yüksek hakikaten. Şimdi Hukuk bence dedi, bu çok ben iyi dedi, oldu bu. Seve olduğum halde dedi, dünyanın en zengin insanlarından biriyim. Sen niye böyle önüme tıkıyorsun? Evet. <gülüyor> evet yani peki bu arada şunu söyleyelim. 1 Ocak 2021'de itibaren bu evet. sisteme geçiliyor ve bir geliştirici program var. Oraya üye olmanız gerekiyor. Eğer hani bir uygulamanız varsa işte bu komisyonlardan da şikayetçiyseniz ya da ben daha fazla kazanmak istiyorum diyorsanız o programa başvurmanız gerekiyor. Google'a falan yazarsanız muhtemelen çıkacaktır. Ben işte bu yüzden olmasa da bir Hoca'ya çok merakla bekliyorum çünkü konsollar için. He o başka bir şey ama. Biraz <gülüyor> bu arada PlayStation 5 de satışa sunuldu <gülüyor> evet, Türkiye'de. Evet satışa sunuldu arkadaşlar. Oraya bağlanmış olan önemli gelişmelerinden biriydi bir aslında. Satışa sunuldu ama önceden satın alanlara sadece gönderildi. Yani biliyorsunuz bu bazı sitelerde ön sipariş açılmıştı, açılır açılmaz stoklar tükendi vesaire. Zaten şu anda stok yok. Hani teknoloji mağazalarına gittiğinizde zaten bulmanız imkanı yok da ama bir yerde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat biraz fazla ödemeniz gerekiyor. O da kara borsa. Kara borsada varmış. <gülüyor> 15 bin lira falan istiyorlarmış. Saç çok saçma, saçma rakamlar. Yani zaten şu anda arkadaşlar bazı sitelerde kara borsaya düştük. 15 bin lira falan yazmışlar fiyat etiketine. Ben de baktım. Yani zaten şu anda özel bir oyunu yok PlayStation 5'in. Evet. Çıkan 2-3 tane zaten biliyorsunuz birinci parti oyunu vardı. Onlar da PlayStation 4'e de geldi. Sadece Demon's Souls gelmedi. Evet. Remake olarak. Onun da zaten PlayStation 3 oyun yani 2009 ne çıkmıştı. Dolayısıyla çok öyle şu anda albenisi yok cihazın. O yüzden sakın ola gaza gelip de bir 15.000 lira vereyim alayım 12.000 lira yani 10.000 bile vermeyin. Bu cihaz Saçma. zaten hatta ocakta muhtemelen düşecek daha ya. da düşecek eğer düşecek. bu vergi kaldırılırsa. Daha da düşecek arkadaşlar ki bir de dijital versiyonu gelecek o da belki 7.000 liralardan gelir. O yüzden bence hiç böyle bir hataya girmeyin derim ki ben zaten gireceklerini de pek sanmıyorum izleyicilerimiz. Evet yeni bir konumuz daha var. İYS diye bir sistem var arkadaşlar. Ondan da bahsetmek istiyorum. İleti yönetim sistemi diye bir sistem hayata geçiyor. Aslında bu yeni bir teknoloji değil. Ticaret Bakanlığı Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği iş birliği yaptığı bir sistem geliştirmiştim. Nedir bu olay? Şimdi bize sürekli SMS geliyor ya. Kombiciden geliyor, petek temizleyiciden geliyor. Efendim <gülüyor> ıvırdan, kıvırdan, bahisçiden. Bize normal bir yerden mesaj gelmiyor, gelmiyor zaten. Yazan Aynen. WhatsApp'tan falan yazıyor artık. <gülüyor> evet. Mesaj geldi mi diyorsun ki lan yine hangi firma? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> i̇şte bunların önüne geçmek için bir sistem kuruldu. IYS ismiyle. Hatta internet sitesi falan da var. iletinyönetimsistemi.com falan olması lazım. Ee, oradan artık oraya kayıtlıysanız ve siz oradan şeyleri ayarlayabileceksiniz. Bana işte örnek veriyorum. Türkcell, Türk Telekom ne bileyim. İşte şurası burası garanti bankası SMS yollasın, diğerleri yollayamasın gibi bir şeyi yapabileceksiniz. Teorik olarak konuşuyorum. Bunları ama bir... Ama bu muhtemelen büyük şirketler içindir ya. Hani garanti gibi, işte iş bankası gibi vesaire. Bana geçen gün bir mesaj geldi. Haftalık 5000 ile 20.000 arasında para kazanmak ister misiniz? Bana da geldi o <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan <şirket>. yani <gülüyor> Şimdi bu adamı nasıl engelleyeceksiniz? Muhtemelen... İşte şöyle ama oradaki şöyle bir durum var. Şimdi bugüne kadar ee... Böyle bir ileti, bence orada şeyi engelleyemezsin dediğine katılıyorum ama bugüne kadar o iletide şikayet etmek olayı çok sıkıntılıydı. Şimdi KVKK'nın sitesi var, oraya yazıyorsunuz, o size böyle bir sürü, böyle bir form var tamam mı? Belli bin tane bilgi istiyor. Burada İYS'ye ben bir baktım, bir sürü bilgi de var vardı o sitenin içinde. Diyor ki, e, istemediğiniz mesajları da buradan şikayet edebilirsiniz diyor. Yani öyle bir sistem de kurulmuş. Belki, hani sonuç olacak mı bilmiyorum, birazcık bunu, Aralıkta göreceğiz ne olacağını yani ama bu şey muhabbeti de vardı istenmeyen numaralardan artık bankalar sizi arayamayacak mesaj atamayacak falan o da patladı mesela yine mesaj adam şey yazıyor sonra işte bu mesajı almak istemiyorsunuz R yazıp dinlenmeye ya zaten şöyle, böyle bence öyle. oradaki en büyük sorun şu 0850 numaralar Kim yani şey alakalı ne? alakasız yani saçma sapan şeyler bence Bilmiyorum. burada da şey olabilir abi. Yani. Üşenir yani millet, ya şimdi İYS'ye girer, bu numaraya engel. Çünkü bir tane mesaj gelmiyor ki, bana günde atıyorum 20 tane mesaj geliyor. 20'si de Ben vallahi üşenmem, ben de. psikopatım o konuda. Hatta ben, ben vallahi... KVKK'ya da <gülüyor> şikayet ettim, <gülüyor> Ticaret Bakanlığı falan da şikayet ediyorum böyle şeyler. Sen bana gaza gelmişsin o zaman. Ya çünkü <gülüyor> sıkıyor yani, bıktırıyorlar yani. O yüzden sigortacısı arıyor, bir şey arıyor. Ben bir görelim derim, yani şu anda bunun bir mucize olduğunu iddia etmiyorum ama böyle bir sistem var, 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek. Önümüzdeki işte 10-15 gün, gün sonra yürürlüğe giriyor. Bakalım ne olacak, bir görelim diyelim. Evet. Önemli bir hikayeye geçelim. Twitter'a da hikaye özelliği geldi. Yıllardır bu anı bekliyorduk, yani söyleyeyim. Yani artık zaten aramalara falan da hikaye özelliği geliyor. <gülüyor> Excel e gelecek, Excel'e. <gülüyor> Basacaksın direkt arama, hikaye özelliği var orada. Evet. Ya artık çok böyle, ben şunu sevmiyorum mesela, platformların hani Birinde olan bir şeyin diğerinde de olmasında çok fazla bir taraftar değilim. Ama şey oluyor bak yani, ben sana söyleyeyim mi? Mesela bu ben... hikayeler ilk ne dedi? dedi mesela. Orada evet. kaldıraktı ya. Instagram yaptı, Facebook yaptı, Whatsapp yaptı. LinkedIn yaptı. Yani, LinkedIn'de yaptı. Yani gerek yok. Ama ben şöyle bir şey gördüm. Ben LinkedIn'i, Instagram'ı ve Twitter'ı aktif olarak kullanıyorum. En çok etkileşim şu anda, yani daha yeni başladı bu arada bir gün oldu. Biz Cuma günü çekiyoruz bunu. Perşembe günü açıldı, Perşembe akşamı. Şu anda en çok etkileşimi oradan alıyorum ben. En Twitter iyi izlem, Evet Twitter'da. Öyle söyleyeyim. Bence güzel oldu ama beğenmeyen de vardır. Beğenen de vardır. İşte Osman gibi belki siz de beğenmeyeceksiniz. siz de beğeneceksiniz. Ben Görüşlerinizi. Ben işte şeyi merak ediyorum. Acaba Twitter bunun için para ödüyor mu Snapchat'e? Mesela bu şeyi bulan Snapchat'ti. Yok. Eğer patentli bir şeyse öder ama değilse alıp kullanabilir yani. Hepsi alıp kullanıyor siz de yorumlarınızı eğer hani beğendim beğenmedim diyorsunuz bu videonun altında paylaşın bizde görmüş olurum. Ben beğendim Osman beğenmemiş. Ya Artık. beğenmeme değil benim düşüncem hani şey. gereksiz diyorsun. Ya bir platformda olsun. Twitter'ı biz ne olarak kullanıyoruz? işte anlık iletilerimizi paylaşıyoruz orada. İnsanlarımızı, yani evet. falanımızı, filanımızı yazıyoruz yani. Bu yani isyanını yani. artık hikayelerde yapacaksın. <gülüyor> Hikaye Şimdi önemli bir haber daha ki baya haber de varmış bu hafta. Ha? Ama önemli bunlar yani. Evet. Ama. Önemsizleri de sitede var zaten diğerleri de oradan görürsünüz. <gülüyor> Huawei'yi. Hanır'ı sattı. Hanır'ı sattı evet. Uzun zaten süredir... biz yazmıştık haberini yani daha önce. Uzun süredir vardı bu söylenti zaten. Bir konsorsiyumun satın alacağına dair. Yani bir ay öncesinde de biz bu haberleri yaptık fakat hani bir açıklama gelmemişti. Gerçi şimdi de satıyoruz diye bir açıklama gelmedi. Lak diye sattık diye bir açıklama evet. geldi. Biri yurt dışından yapıldı. Türkiye'de herhangi bir evet. operasyon ne olacak? Çünkü Honor Türkiye'de de var. Ya Hatta ürün de Mavuz'da yolduyorlar bizi arada. Şey Şu dediler. mesela saatlerine yakında teste olacak. onu da söyleyelim. Ya ben Bu açıkçası şunu düşünüyorum dürüst olayım. Mı? Yani ben bence yani tam olarak satılmamıştır anlıyorsunuz. Ne oldu ya? Hülle mi yaptılar? Bence ha, yani? işte böyle hani böyle kara para operasyonları var ya. Yok ya bence çünkü Huawei'ye belki para ihtiyacı vardı. Ya Huawei bence para ihtiyacı olacak bir şirket değil ya. Yani Çin'in son... büyük telekomünikasyon şirketi. Ama son dönemde... Dünyadaki çoğu 5G operasyonlarını üretiyor. Yani Çin'de ama... zaten yok satıyor. Ne ama işte son dönemde biliyorsun ben. işte bu Trump sağ olsun bayağı bir zorladı ya onları. Trump zorladı da, Trump da gitti. şu yüzden. <gülüyor> Ona da geleceğiz birazdan <gülüyor> evet. ama şu yüzden olabilir. Hani Haner'in üzerindeki bu Google servisleri olayını kaldırıp hani onu rahatlatıp, evet, değil mi? En azından çünkü hani onun bir sıkıntı yaktı hani, şu anda. Huawei modellerini zaten Harmony OS'te satışa sunacağız. Eğer Harmony OS tutarsa oradan kapı kapıyoruz. Ama tutmazsa Huawei daha da kötüye giderse en azından Haner'in şeyini yükseltelim, sonra. Hanır cephesinden geçeriz. Bir bakmışsın Huawei olmuş Hanır aslında. İşte bir göreceğiz bakalım. Bir bakıyorsun bakalım. önümüzdeki süreçte Leica, Hanırla anlaşıyor. Olur mu? Olur yani. Yani o zaman kimse beni ikna edemez bu şirketin satıldığına. Peki. Peki bir, bir önemli bir haber daha var. Trump biliyorsunuz e, başkan seçilemedi. Biden geldi. Evet. E, Trump büyük bir Çin karşıtıydı ve çok agresif o konuda ve işte bu Google'la Huawei'nin birbirine girmesinin de en önemli etkenler bir tanesi Trump'ın kararları oldu. Aslında onlar birbirine oldu. girmedi. Sadece Ambaro'yu uygulandı. Çünkü hani Google'da başvurdu hükümete. Hani ya bizi serbest bırak Ekmeğimizi, e, ekmeğimizi Çünkü Huawei'den çok büyük bir geliri vardı. Huawei evet. dediğin firma senin dünyadaki en çok telefon satan ikinci firma. Evet. Yani sen şimdi onun telefonlarından servisleri Kaldırdığı zaman Google önemli bir gelir kaybına uğradı. Bunun için lisans için başvurdu ama kabul edilmedi tabii. Şimdi Biden'ın gelmesiyle birlikte değişir mi sence? Huawei bundan umuttu. Geçen gün ben bir haberini de yapmıştık hatta sitemizde. Yani bazı yerlerde toleransların verileceğini vesaire umuyorlardı. Ama hani gelse bile Google'a geri döner mi Huawei'yi bilmiyorum. Ya çünkü, işte çok büyük yatırımlar yapıyor aynen, şu anda. Işte, Petal Search Harmony yaptı. OS tarafında çok fazla yatırım yaptı. Evet. App Gallery olsun hani bu uygulama mağazası tarafında aşırı, Türkiye'de bile hatta bir sürü evet. yatırım yaptı. Hala da yapıyor. Dolayısıyla aynen öyle ben hani puretteden sonra bu kadar yatırımı ben çöpe atayım tekrardan Google'a şey yapayım. Sonra başka bir başkan gelsin beni tekrardan şutlasın pozisyonuna girmez. Hani dediğim gibi Hunter tarafını Google'a döndürüp. Oraya... Hani o tarafa devam edebilir. Huawei de kendi cephesinde, kendi işletim sistemiyle aynı Apple gibi yoluna devam edebilir. Yani çok zorlu bir süreç ama öyle söyleyeyim. Bilinçli operasyon ve bence de gayet mantıklı. Dur bakalım göreceğiz önümüzdeki aylarda. Son olarak da bir sokağa çıkma yasakları geldi biliyorsun. Evet biliyorsunuz arkadaşlar. olmak kaydıyla ve evet. işte belli yaşlarda da hafta içinde devam eden bir yasak geldi. Bununla ilgili çok güzel paylaşımlar yapılıyor. Karışık ya bayağı. Çok karışık. <gülüyor> Çok <gülüyor> ben ilkten hatta haberini yazdım hemen işte açıklandı hemen yazıyorum falan. İlkten 10 20 arası yazdım. Sonra okudu hani mantıkta olan olur ya 10 20 arası. Sonra okuyorum böyle saat onla 20 arasının dışındaki saat. Dışındaki saatler zaten 10 ile 20 arasında. <gülüyor> sonra değiştirdim. Evet. Ama birkaç kaynaktan daha da baktım acaba onla 20 arasındaki saatler dışı mı diye. Baktım hakikaten öyleymiş zaten hafta sonu kim niye saat 10'dan önce uyansın da. Ne bileyim bana enteresan geldi. Veya yani, 8'den onlayı. sonra ne yapsın sokaklarda gezmeye, havalar evet. çok iyi değil filan. Yani havalar da kötü. Evet. 8'den sonra yani çoğu kişi evlerinde ya. Ama ben... dikkat edelim biz yine de Onu da uyarısını yapalım arkadaşlar. Evet. Maske, mesafe, hijyen çok önemli. Bir Her şeyde, zaman söylüyoruz. E, 20 yaş altındaki gençlerle belli saatlerde dışarı çıkabilir evet. ki bizim izleyicilerimizin büyük bir kısmı evet. kaldırıyordur muhtemelen bu yer. Ee, arkadaşlar evde kalın, evde kalın, evde kalın. Evde kaldığınız sürede de hijyene. İşte evin havalandırmasını vesaire çok dikkat etmenizi öneriyoruz. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz, uymaya çalışıyoruz. Yani uyumaya çalıştığımız halde ben mesela geçirdim coronavirüsü. Evet. Hafif geçirdim, ben yine şanslıydım. Hani ayakta geçirdim ama bir hafta boyunca evdeydik işte. Eşim de evet. geçirdi aynı şekilde. Biz de ofise gelmedik o, o, o sürede boyunca da. Yani bayağı bir... Kendimizi karantinaya aldık bir <gülüyor> evi. Yani arkadaşlar hani hiçbir şey olmasa bile kesinlikle çevrenize bulaşıyor. Ben sadece mesela ailemle bir yemek yemiştim, bir yemek sadece. O da şansa işte kardeşim davet etti, herkese bulaştı. Anneme, babama, kardeşime, eşine, benim eşime, bana yani kimden yayıldığı belli değil ama orada bir, bir yemekten ötürü herkese bulaştı. Düşünün yani aksırma tıksırma hiçbir şey yok, öpüşme yok, şey yok ama şu masa etrafında oturup yemek yeseniz bile hepinize bulaşıyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Evet arkadaşlar bir teknoloji gündemini değerlendirdiğimiz Teknoloji Oku Yorum programının da sonuna geldik. Anlattığımız haberlerle ilgili görüşleriniz, yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alırda takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Haftaya yepyeni bir gündem programıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.